Ne oldu çocuklar? Anne çok acıktım. Kül kedisi hala sofrayı hazırlamadı. Kürk kedisi güzel sofrayı hazırlamış. Sonra hain abla gelmiş bütün sofrayı dağıtmış. Üstelik suçu da kedisini atmış. Anne baksana kül kedisi ne yaptı. Seni sakar. Hemen sil şuraları.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 Külkedilere hariç. Har har har <gülüyor> <gülüyor> Ve balo günü gelmiş. Ay ay ay ay ay. Kız bak sana kırmızı halı sermişler bizim için. Kırmızı halı kırmızı. Kans beni seçecek. <gülüyor> ay ay ay, ay saraya bak ne kadar ay, güzel. çok güzelmiş. Ay, çok, çok, güzel. demek, demek, demek, çok güzelmiş. Evet evet çok güzelmiş.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 Keşke sen de yanımda <gülüyor> Cinderella ağlarken duvarda bir gölge görmüş. Aa o da ne öyle? Aa bu nereden geldi? Bu şey de ne böyle? Merhaba, Merhaba prenses. prenses. Cinderella... Ben sana, ben sana yardım etmek yardım için geldim. geldim. Aa neden peki? Çünkü peki, ben, ben iyi insanlara yardım etmeyi, yardım etmeyi, çok, etmeyi severim. çok severim. Bu söylediklerimi, Bu söylediklerimi asla, asla unutma. unutma. İyiler, İyiler her, her zaman kazanır. kazanır. Kötüler, Kötüler ise her zaman kaybetmeye, kaybetmeye mahkumdur. mahkumdur. Şimdi, Şimdi beni iyi dinle. dinle.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 Artık Artık işim bitimine göre, göre diğer insanlara, benim insanlara benim yardım benim etmeye gidebilirim.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 Youtube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bana olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Masal Keyfi